Arkadaşlar merhaba, iddiatahminin ve kupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için e, 26-12-2020 bülteninden 7 tane maç seçtim. 7 tane maç analizini yapacağız canlı olarak. Ayrıca bir tane kuponumuz var 4.08 orandan oluşuyor. 7 tane güzel maçımız var arkadaşlar. Gelmesini beklediğimiz yani 1-11-20 gibi oranlar değil arkadaşlar. Yüksek oranlar. Tabii ki bunun ilk yarıma sonucu ıı, tahminlerimiz de var. Arada ıı, onları da vereceğiz. Yani yüksek oran yakalamak adına güzel şeyler çıkartacağımıza ıı, inanıyorum ben. Bir de arkadaşlar videolara en çok yorum atan 3 arkadaşımızı bugün ekledik. Grubumuza ekledik. Önümüzdeki hafta içinde e, Perşembe gününe kadar en çok yorum atan kardeşimizi e, yine ekleyeceğiz. 3 kişi ekleyeceğiz. Bu şekilde etkileşimi arttırmak istiyoruz. İnşallah başarırız. Ruşen Çıtak kardeşimiz. Ayrıca e, Ahmet İpek ve Hasan Baba Yıldırım eklediğimiz 3 tane arkadaşımız. Sizler de şansınızı arttırmak için e, bol bol yorum yazabilirsiniz. Tabi yorum sayısına bağlı bu. İlk maçımıza geçelim arkadaşlar. İngiltere Ulusal Ligi'nden Dorking, Hampton, Rich maçı. Bu maçımızı bulalım. Açılış oran arkadaşlar, şöyle göstereyim ben 1.85, 3.25, 2.65, 1.85, 3.25, 2.65. Oranlarımız ne diyor? Maç ne olur? Maç üst olur arkadaşlar karşılıklı gol var olur diyor bize Excel ve açılan oranlar maçın birden sıfır bitme ihtimali var. E, yalnız biz üstü aldık 1.50 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçımızı. Pardon geçiş yapmadık. Evet tekrar gösterelim maç üst olur arkadaşlar. Karşılıklı gol var olur. Bakın. Tabi biz üstü baz aldık. 1.50 orandan değerlendirebilirsiniz. Sistem popolarında 1'den 0 değerlendirilebilir bir maç. Yani gelecek diye şey demiyorum ben ama gelebilir diyorum. Maç üst yalnız. 1.50 orandan değerlendirebilirsiniz. 1.50 oran. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Yine İngiltere Şamps Digi'nden Nottingham-Birmingham maçı. Onu da bulalım arkadaşlar. Evet. Açılış oranımız 1.95. 2.65. 2.95. 1.95. 2.65. 2.95. Açılış oranlarımız çok önemli arkadaşlar. Şöyle kontrol edeyim ben. 1.95-2.65-2.95 Evet yine maçımız üst arkadaşlar. Ve karşılıklı gol var olacak. Şöyle göstereyim ben oranları. 2.05 oranı var arkadaşlar bu maçın. Dileyen 1.5 üstünü alabilir. Bana 1.5 üst yetiyor diyorsanız 1.5 üstünü alabilirsiniz 1.30 oranda. Yalnız ben 2.5 üstünü deneyeceğim bir kuponumda. Evet açılış oranları görüyorsunuz arkadaşlar. Onları girdiğim zaman tabi bu maçları ben daha evvel ee, Bülten'den seçtim ve şu an canlı analizini yapıyorum. Maçımız üst arkadaşlar ve karşılıklı gol var. Dileyen karşılıklı gol var ne alır? 1.90 oranı var. Dileyen üst. Üçüncü maçımıza geçelim hemen. İngiltere 2. Liginden Oldham-Aragot maçı. Saat 18'de başlayacak. Hemen bu maçımızı da bulalım. 1853275 Şurada arkadaşlar 1853275. Hemen diğer Excel'i açalım. 18532.75. Buradaki değerler değişecek. Evet. Yine karşılıklı gol var ve üz beklediğimiz bir maç. Dileyen bu maçın 1 ve üstüne alabilir arkadaşlar. Oldham 1 ve 2.5 üstü hani oran arttırmak isteyenler için öğrenci kardeşlerimiz var. Ee, bu şekilde değerlendirebilir. Sistem kuponu yapıp 4-5 maç seçip sistem 4-5 şeklinde değerlendirebilirsiniz bu maç bu maçlara arkadaşlar. 1 ve 2.5 üstü 2.80 oran yapıyor. Şöyle gösterelim. Ama maçımız üst ve karşılıklı gol var. Yine aynı ligden arkadaşlar. İngiltere 2. liginden Porto Aley Barrow maçı. Hemen maçımızı bulalım. Ve analizini yapalım. Evet. Şöyle gösterelim biz. 1.95 2.92 70 1.95 2.92.70 Maçımız yine üst ve karşılıklı gol var arkadaşlar. Bu maçta taraf bahsi biraz sıkıntı. Taraf bahsine girmemenizi öneriyorum. Bu maçı alabileceğiniz en güzel tahmin üst. 170'den 167'ye düşmüş arkadaşlar. Bunu da bu şekilde dileyen karşılıklı gollarını alır, dileyen üst. Yani bildiğimde bulunan maçların e, üst gelebilecek maçları seçtim arkadaşlar sizin için. Aklınıza yatıyorsa o şekilde değerlendirin. 3 üç MBS, 3 takılanlar <gülüyor> yani 3 maç seçip bir kupon oluşturabilirsiniz. Tabi yüksek oranlardan arkadaşlar biz onları bulduk. O şekilde sizlere sunuyoruz. Beşinci maçımız arkadaşlar. İngiltere Ulusal Lig Kuzey'den saat 18'de başlayacak. Southport-Curzon-Asto maçı. Hemen maçımızı bulalım. Evet, maçımız geldi. 170 313 .10, 10. Değerlerimiz hemen değişecek yine. Yine %90 karşılıklı gol var diyor bize. Ama biz maçın üstünü aldık. 1.67 orandan sizler de değerlendirebilirsiniz. Maçımız karşılıklı gol var ve üste gidecek bir maç. Şöyle göstereyim. 1.67 orandan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki maçımız arkadaşlar. Bir sonraki maçımızı vermeden önce e, kuponumuzu verelim. Belki işi olan e, videodan çıkmak isteyen arkadaşlar var. Sadece kupon için girenler var biliyorum. Portovalet Barrow 2.5 üst. Saat 18'de başlayacak. East League Weymouth maçı 2.5 üst. Ve Zultavaragen Gerçlebrüç maçı ev 1.5 üst. Toplam 4.08 oran yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu kuponumuzu. Hemen diğer maçımıza geçelim. 6. maçımız. <gülüyor> Saat 20.30'da başlayacak Belçika Pro liginden lowen Ostend maçı. Maçımızı bulalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Açılış oranı 2.23-2.25. Evet değerler değişiyor arkadaşlar. Yine üst ve karşılıklı gol var beklediğimiz bir maç. Tabi biz üstünü aldık. 1.40 orandan değerlendirebilirsiniz yani dileyen çiftte şansını oynar çünkü oranlarımız onu gösteriyor 1'den 0 ve 2'den 2. Ya bu maçları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Biz üstünü aldık. 1.40 orandan değerlendirebilirsiniz. Ve son maçımız Watford Norwich City İngiltere Şampiyonlar Ligi'nden 22.45'te başlayacak maç. Hemen maçımızı buluyoruz. Evet. Watford, Norwich City. 2.25, 2.75, 2.35. 2.25, 2.75, 2.35. Yine üst arkadaşlar. Beklediğimiz bir maç. Bakın 2'den 0, 1'den 0 çok maçımız var. Arada birleştirip oynayabilirsiniz sistem olarak maçlarımızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. E, maç üst karşı karşılıklı gol var. Bitecek diye düşünüyoruz. Tabi biz üstü aldık yine. 1.70 orandan yani fena oran sayılmıyor. 111 20 oran kovalamaktansa buradan alacağınız iki tane e, maçı kombinleyebilirsiniz arkadaşlar. Maçlarımız ve kuponumuz bu şekilde. Şimdiden herkese bol şans, bol kazançlar.